Altmış saniyede Keko, Ruygo TV sunar. <gülüyor> <gülüyor> Lan dur. Neyse, ee, başlıyorum. Keko nedir? Keko genellikle İstanbul Bağcılar, Konya, İzmir Burca, İzmir Bornova ve Adana'da bulunur. Keko olan kişiler genellikle 20 yaş altı olur. Kekolar genellikle tesbih çok sallar. Tabii ki namazı da olur. <gülüyor> Kekolar racon keser. Kekolar genellikle 15 yaş arası olur. Evet arkadaşlar. Eğlence mekanı sunucumuzda da tabii ki genellikle Kekolar katılır. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Discord sunucumuzda da katılıp etkinliklere katılmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.